Evet fakir A101'in tapusunu da aldık. Artık A101'i yıkıp yerine yeni bir market yapabiliriz. Takipçilerimizin dediğine göre yerine bir tane şok market açmamızı istediler. Tamam abi o zaman şok açarız. Yapacak bir şey yok. Evet kardeşim aynen öyle. Gidelim Kerem komiserle konuşalım. Hemen yıkım işlemlerine başlayalım şurayı. Yerine bir tane şok market yapalım. Kerem komiser. işte odada tamamdır. Kerem komiser. Gelin zengin gelin. Kerem komiser marketin tapusunu aldık. Artık bu şehirdeki her yer bize ait. Marketin tapusu da burada. Bir bakayım zengin. Al Kerem komiser bak. Evet zengin bu doğru tapu. Tamamdır artık market size ait. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz markette. İsterseniz yıkın isterseniz yakın. Ne yapıyorsanız yapın market artık sizin. Al bu tapuyu da. Tamamdır Kerem komiser. Fakir kardeşim sen hemen Hasan ara gelsin. Şu marketi yıkıp yerine bir tane şok yapalım. Tamamdır abi hemen arıyorum. Ara kardeşim bekliyorum. Ben de dışarı çıkayım da şu marketin etrafını birazcık gezeyim. Bakalım bu markete ne yapabiliriz ya. Marketin içini değiştirmek istemiyorum aslında. İçi gerçekten güzel. Bir dışındaki yazıları değiştirsek. Bir de şu renkleri değiştirsek. Güzel olur aslında. Bakalım içinde neler varmış. İçi gerçekten güzel. Bimin aynısı. Evet evet. İçini hiç değiştirmeyeceğim fakir ya. İçi çok güzel. Buraya da ama kasiyer bulmamız lazım. İki tane kasiyer bulsak, birisi marketin içinde çalışsa, birisi de şurada çalışsa tamamdır. Tamam abi. Orasını dert etme. Hasan Usta bulur kasiyerleri. Tamam güzel. Haydi artık Hasan Usta'yı ara da gelsin. Hemen arıyorum abi. Konuşayım da çağırayım. Bakalım açacak mı telefonu? Hadi Hasan Usta ya. Acaba ne işi var? Alo Fakir Bey. Kusura bakmayın Fakir Bey. Birazcık geç açtım. Yok yok sorun yok. Bir işin yok değil mi? Yok Fakir Bey yok. Şu anda müsaitim. Ne oldu? Hasan Usta bu şehirdeki A101 var ya. Orayı yıktıracağız da şehre gelebilir misin? Tamam Fakir Bey. Hemen geliyorum. Uzun zamandır da yeni bir yer yapmıyordum. Çok heyecanlandım şimdi ya. Tamam Hasan Usta bekliyorum. Bunun yerine bir tane şok marketi açacağız buraya. Tamam Fakir Bey sorun değil. Hemen geliyorum 10 dakikaya oradayım. Hatta 5 dakikaya arabayla gelirim. Tamam Hasan Usta bekliyoruz. Evet Zengin geliyor Hasan Usta. Güzel. Şimdi Hasan Usta geldiğinde marketin içini elletmeyeceğim Fakir. İstersen marketin içinde de değiştireyim. Yok abi ya bence marketin içi güzel. Bim'in aynısı. Sadece dışını değiştirsin yeter. Evet Fakir bence de. 5 dakikaya geliyormuş arabayla gelecek. Biz de burada bekleyelim Hasan Usta'yı. 5 dakika sonra burada olur. Evet şehre geldim. Hemen fakir beylerin yanına gideyim. Şok marketi yaptıracaklarmış. Güzel bir şeyler yaparız artık. Şu alt geçitten geçelim. İyi ki bu arabayı da almışım ya Mercedes. Hızlıca şehre gelip gidebiliyorum bu sayede. Evet bakalım fakir bey nerede? Araba şurada kalsın şimdilik. Fakir bey ben geldim neredesiniz? İşte buradalar. Fakir bey. Fakir bey geldim. Hasan Usta hoş geldin. Hoş bulduk zengin bey hoş bulduk. Eee ne yapıyoruz bugün? Hasan Usta şu A101 var ya Burayı yıkmanı istiyorum ilk önce Daha sonra da buraya şok marketi açacağız Tamam Zengin Bey Neden yıkıyoruz ya aslında burası güzel Hasan Usta burası bize ait değildi Biz de bunun tapusunu aldıktan sonra Yıktırmaya karar verdik Bazen değişiklikler iyidir Değişiklik yapalım birazcık şehirde ki insanların canı sıkılmasın şehrimizden. Daha çok beğensinler şehrimize. Doğru söylüyorsunuz Zengin Bey. Tamam tamam, hallederim. Hatta bir saate biter. İçinde bir değişiklik yapacak mıyız? Yok yok, içi aynı kalacak ya. Sadece dışını dizayn edeceğiz işte. Tamamdır ben burayı şok marketine çeviririm. Merak etmeyin bir saate hazır olur. Siz isterseniz gidin eve ben bitirince gelirim sizin yanınıza. Tamamdır Hasan Usta kolay gelsin. Hasan Usta sen nasıl bir adamsın ya. Bir saate iş bitiriyorsun gerçekten çok hızlı çalışıyorsun. Çok sağ olun Fakir Bey. Elimden geleni yapıyorum işte. Her neyse görüşürüz. Ben hemen başlayayım işe. Evet ilk önce dışını dizayn edecekmişiz. O yüzden şu dışındaki blokları kıralım. Ah, evet tamamdır. Tamamladım sayılır. Hatta bitti ya. Her şey bitti. Bakayım. Şöyle bir dışarıdan görelim. Evet çok güzel oldu ya. Diğerine göre bence daha güzel oldu. Şehre böyle canlılık kattı burası. Neyse fakir beye de haber vereyim de. Eminim ki onlar da çok beğenecek. Apartmanın duvarlarını da değiştirdim. Yazıyı falan da değiştirdim. Baya güzel oldu ya. Fakir bey de eminim ki çok beğenecek. Zengin bey fakir bey. Çok güzel durdu. Fakir bey. Zengin bey evde misiniz? Geliyoruz Hasan usta geliyoruz. Tamam bekliyorum tamamladım ben. Zengin gördün mü abi tamamlayamaz dedin ama ben tamamlar demiştim sana. Hasan usta bu her şeyi tamamlar. Vallahi fakir helal olsun ya ben tamamlayamaz dedim ama gerçekten tamamladı. Neyse zengin gel Hasan ustayı bekletmeyelim. Geldik Hasan usta geldik. Hemen kapıyı açalım Hasan usta bitirdin mi? Evet fakir bey bitirdim Çok güzel ya Hasan usta maaşını banka hesabına yatırırım olur mu? Olur olur sorun değil Ben de şimdi o zaman arabaya atlayayım eve gideyim Banka hesabına yatırırsınız siz Tamamdır Hasan usta haydi görüşürüz Gerçekten güzel gözüküyor Apartmanın rengini de değiştirmişsin Aynen öyle fakir bey Tüm renkleri değiştirdim sarı yaptım Çok güzel olmuş Biz şimdi gider görürüz Peki kasiyer Kasiyer buldun mu? Fakir bey merak etmeyin birkaç kişiyle konuştum. Onlar da yarın işe başlayacaklar. Tamamdır. Çok sağ olasınız da Her şeyi sen hallediyorsun. Bu şehri biz yaptık biz yaptık diyoruz ama bu şehirdeki neredeyse her yeri sen yaptın. Önemli değil fakir bey ya ne demek. Ben görevimi yapıyorum sadece. Ben de sizin sayenizde valla araba aldım. ev aldım kendime. Şu anda da helikopter almak istiyorum işte. Ama helikopteri park edecek bir yerim yok. Hasan usta bizim hava limanına park edebilirsin ya. Orası bomboş. Tamamdır fakir bey o zaman helikopteri aldıktan sonra havalimanına park ederim. Tamam Hasan usta haydi senle artık eve git dinlen daha sonra yeni yerler yaptırırız sana. Tamam fakir bey çok sağ olun haydi görüşmek üzere. Görüşürüz Hasan usta. Görüşürüz zengin bey görüşürüz fakir bey. Evet fakir bey tekrardan rubi verecek bana herhalde. Banka hesabına yatıracakmış neyse bankadan çekerim ben de parayı. Lan arabayı unuttum ulan aklım gitti ya arabayı unuttum. Fakir bey Fakir bey arabayı unutmuşum ya Evet Hasan usta ben de ona bakıyordum ya Şaşırdım doğrusu Neyse fakir bey haydi görüşürüz Ulan şuna baksana Ne yapacağımı düşünmekten arabayı unuttum şehirde Neyse yavaş yavaş şöyle geri çıkayım Ben de artık eve doğru gideyim Alt geçitten geçeceğim Evet şuradan şöyle Bas kaza Birazcık evde dinleneyim Fazla yorulmadım aslında ama Pekir bey yeni yerler yaptırı şimdi dinlenmekte fayda var. Şehir gerçekten çok güzel ya. Bu şehirdeki yolları apartmanları çoğu yeri ben yaptım. Ama yaptığım yerlerde harika oldu doğrusu. Keşke bu şehir benim olsaydı. Şuna baksana şok buradan da gözüküyor. Neyse artık çıkayım. Bas gaza bas. Eve doğru gideyim. Zengin abi hadi gel bizde şoku gezelim birazcık. Geliyorum kardeşim geliyorum haydi gidelim. Gel abi gel. Bakalım nasıl yapmış Hasan Usta. İşte dışını tamamen değiştirmiş. Şehre canlılık katmış ya çok güzel olmuş. İçine de bakalım. İçi de güzel. Yarın da kasiyerler gelecekmiş Her şey tamam işte Bir gün de hallettik Tapusunu aldık ve A101'i yıktırıp Şoku yaptık Çok güzel oldu çok güzel çok beğendim ben burasını Zengin yarın buraya Açarız abi Güzel bir açılış yaparız ve artık burada da Şu ürünleri satmaya başlarız Hasan Usta her şeyi düşünmüş ve buraya koymuş bile Şuna baksana Bayağı bir para kazanacağız buradan da Evet fakir evet Şehir gittikçe gelişmeye devam ediyor şunu da söylemeden geçmeyelim Takipçilerimiz biliyorlardır zaten de Haberi olmayanlar vardır Arkadaşlar bildiğiniz gibi Şehri bir çekilişle bir takipçimize vereceğiz O yüzden kanala abone olup Videoya da like atmayı unutmayın Çekiliş şartları bunlar Çekilişin kazananını da Instagram'dan açıklayacağım O yüzden beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın yoksa çekilişi kimin kazandığını öğrenemezsiniz Instagram hesabım şu anda zaten ekranda çıktı o Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz Çünkü kim kazandı kim kaybetti bunu buradan açıklamayacağım. Instagram'dan açıklayacağım. Hepiniz o yüzden Instagram'a bekliyorum. Evet arkadaşlar. Zengin'in dediği gibi. Şehri bir takipçimize vereceğiz. Yani buralarda gezebileceksiniz. Zümrüt fabrikalarına, elmas fabrikasına, hepsine girebileceksiniz. Bu apartmanlara, benim evime, Zengin'in evine, eczaneye, artık her yere. Nereye istiyorsanız. Buralarda gezebileceksiniz. Tek yapmanız gereken abone olup videoda like atmak. Çekilişe katılma şartları bunlar. Kazanan... Arkadaşı en yakın zamanda Instagram'dan açıklayacağım Sadece takipte kalın Bildirimleri açmayı da unutmayın Bugünlük bu kadar Yarınki videoda görüşürüz Hoşçakalın arkadaşlar